Öncesinde bir basını bilgilendirmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Bu toplantımıza geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Biz 5 Eylül 2022 tarihinde Siirt Valiliğine başvurarak 25 Eylül pazar günü Siirt'te bir açık hava mitingi düzenlemek istediğimizi, Sayın Genel Başkanımızın teşrifleriyle bu mitingi düzenleyeceğimizi bildirerek yer tahsisisi noktasında izin talebinde bulunmuştuk. Geçen hafta itibariyle Siirt Valiliği bu talebimizi kabul etti. 5 Eylül'de bu yana yoğun bir e, çalışmayla, ilçe teşkilatlarının yoğun e, çalışmalarıyla bu miting için hazırlıklarımızı bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayız. Yarın e, mitingimizi icra edeceğiz. Biz bu vesileyle e, sosyal medyada, e, yazılı basında, görsel medyada e, bütün hemşehrilerimizi davet etmiştik. Sokakta adım adım esnaf esnaf gezerek davet etmiştik. Bir kez daha bugün de sizlerin aracılığıyla yeniden Siirtli hemşerilerimizi daha özgür, daha adil, daha mutlu bir Türkiye'de yaşamak adına yarınki SİİRT mitingimize davet etmek istiyoruz. Bugünkü basın toplantımıza kurumsal iletişimden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sanem Oktar, Halkla İlişkiler Başkanımız Sayın Mehmet Emin Ekmen değişik ediyor. Bizim bu organizasyonun gerçekleşmesi adına hazırlıklarımız tamam. Yarın inşallah Siyirt'te yoğun katılımıyla devasa bir miting planlıyoruz. Benim söyleyeceklerim mitingle ilgili bunlar. Mitingin işleyişi ve devamıyla ilgili sorularımız varsa onları cevaplamak isteriz. Ama öncelikle Genel Başkan yardımcımız sizlere hitap edecekler. Benim açıklamalarım bundan ibaret. DEVA Partimiz olarak 4. Büyük mitingimizi SİİRT'te e, icra ediyoruz. E, biliyorsunuz partimiz kurulalı 30 ay oldu. Şu anda 81 il, 725 ilçede 200 bin üyeye ulaşan e, resmi üyesi ve yine yüz binlerce resmen üye olamayan ama gönüllü olarak partimize hizmet veren seveniyle, gönüllüsüyle partimiz Damlalar'ın sele dönüştüğü bir parti olarak Türk siyasetinde çok ciddi bir alt üst oluşun eşinde olduğumuz şu günlerde iktidara talip bir kadro, bir anlayış ile milletimizin huzurunda tabii ilk seçimimizi yapmadığımız için Deva partisinin gücünü gösteren teşkilatlanması ortaya koyduğu koyduğu eylem planları, biliyorsunuz. 12 eylem planımız yayınlandı. Bir de mitingleri var. Bu mitinglerin ilkini Gaziantep'te, ikincisini Gebze'de, üçüncüsünü Yozgat'ta, dördüncüsünü de yarın Sincan'da icra edeceğiz. Takip eden bir hafta sonra Trabzon 15 Ekim'de de Erzurum mitingimiz var. Kasım ayında da bir İzmir mitingi için karar aşamasındayız. Devap Partisi'nin bazı illerde, örneğin Yozgat'ta bugün Sincan'da miting yapma kararının alması dahi medyada bir cesaret e, e, esamesi olarak değerlendirildi. E, ama Yüzgat mitinginde nasıl ki meydan içi ve dışı ile doldu. Yarın SİİT mitinginde de biz nüfusa oranla en büyük Deva Partisi mitingini yapacağımızda olan inancımız tam. SİİT'in bütün piçeleri <gülüyor> ve köyleri yarınki mitinge hazırlığın heyecanı içerisinde bugünden Minibüsler, nevaleler hazırlanıyor, merkeze gelinecek, bu büyük coşkuya, bu büyük heyecana katılacak ve dönülecek. CET'yi tercih etmemizin bizim açımızdan birkaç sembolik anlamı var. Birincisi e, ve en önemlisi bizim için teşkilatımızın burada ilçe başkanları, il başkanı ile ve yönetimleriyle birlikte ortaya koyduğu 30 aylık pratik. Sizin de yakından izlediğiniz gibi oldukça başarılı bir teşkilat pratiğimiz var. İkincisi, Güneydoğu'da bir miting yapmak istemiştik, Gaziantep'ten biraz daha geride. Ve son olarak da SİİRT'in Türk siyasi tarihinde özel bir yeri var. Ama bu özel yerinin e, karşılığı olan vefayı, hizmeti de hak ettiğini de alamamış bir ilimiz İşte biz Batman'dan buraya arabayla geldim, karayoluyla. Yarın Genel Başkanımız Diyarbakır'dan gelecek. Ama şöyle Seyit'in etrafında bir çember çizsek, 200 kilometrelik bir çember. Bu 200 kilometre içerisindeki yol standartı Türkiye'nin en kötü yol standartı olabilir. Türkiye'nin kadim sorunlarına eylem planlarımız var. Ee, bu eylem planlarımızda eğitim, Hı. sağlık, KHK'lılar, e, üniversite gibi farklı konuları içeriyor. Ve şu ana kadar da 12 tane eylem planını hazırladık. Önümüzdeki dönemde de 22 tane yani 10 tane daha evlenme planımız olacak. Ee, burada birkaç şey söylemek istiyorum neden Siirt'teyiz. Şu çok önemli, biz Türkiye'nin her yerinde, her kapıyı, her ilde çalabilen bir partiyiz. Ee, Bu tutunun çok değerli olduğuna inanıyoruz. Çünkü hem Gemze'de, hem Gaziantep'te, hem Trabzon'da, hem Yozgat'ta olabilen ve miting yapabilen bir parti olmak bu şu anlama geliyor, Deva Partisi'nin mayası artık Türkiye'de tutmuş demektir. Herhangi bir milliyetçilik damara dayanmadan, herhangi bir görüşe dayanmadan Türkiye'nin her bir yerini kapsayabilecek e, bir parti olmuştur Deva Partisi. Bu teveccühü de görmüştür. Hele hele Siirt'te işte tam da bir Deva Partisi örneğidir. Çünkü burada üç dil konuşulmaktadır. Ve bu kadim topraklarda e, bu halk beraber barış içinde yaşamaktadır. İşte o yüzden e, biz SİIRT'i tam da bir devam Partisi örneği gibi görüyoruz. E, bir, birlikte, beraberce, barış içinde bu sorunlara çözüm e, bulmak için hem de e, hukuk bazlı bir şekilde, e, fırsat eşitliğine uygun bir şekilde yönetileceğine de inanıyoruz. Bugün burada olmamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi de bu. E, siz de biliyorsunuz yarın hemen şurada <gülüyor> Kureyna'da o, e, birlikte olacağız. Saat Kulesi'nin altındayız. Ben burada tüm Siirt halkına bir çağrıyı tekrar yenilemek istiyorum. Yarın saat 4'te e, hepinizi bekliyoruz. E, Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'ın da katılımıyla beraber, hep beraber e, Türkiye'ye buradan mesaj verelim. E, Siirt'i e, tüm Türkiye'ye yeniden sesini duyuralım diyelim. Teşekkür ederim.